Sevgili arkadaşlar, müjdeye doymuyor arkadaşlarımız. 3, ben ne demiştim geçen hafta? Maaşlara 600 TL zam gelecek. Geçen hafta bakın yayınlarıma. Herkes dedi, yok seçimden sonra yakalacak. Hayır dedim seçimden önce gelecek. Ne geldi? 3600 ek gösterge yasalaşıyor arkadaşlar. Evet güzel haberler üst üste geliyor. Nasıl mı geliyor? Hükümet polise, öğretmene, din adamına, mühendise 3600 ek gösterge çalışmasını başlatmıştı. Bu çalışmaya göre değerli arkadaşlar maaşlarda 600 TL zam ve bunun yanında emekli olunduğunda 21.000 TL'ye varan Emekli ikrami artışını kapsıyor. Özellikle yeni emekli olacaklara ne kadar güzel bir müjde. Ve bunun yanında 600 TL'lik zam ne kadar güzel bir zam. Değerli arkadaşlar, polis kardeşlerim, öğretmen kardeşlerim, mühendis kardeşlerim, din adamı kardeşlerim. Bu konuda bir kez daha size sesleniyorum. Diyorum ki 600 TL'lik zam güzel bir zam. Müthiş bir zam. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Emekli olduğunuzda maaşım düşecek diye üzülenlerin, çocuk okutuyorum diye emekli olamayanların karşısında bu güzel müjdeyi seslendiriyorum. 600 TL zam. Evet çocuk okutuyorsan iki çocuğuna... 300 er TL yollayacağım, zamını şu yakında alıyorsun. Ne zaman alıyorsun? Çok yakında. Belki bir ay sonra, belki üç ay sonra. Ama yasa çıkıyor seçimden önce. Böyle güzel müjde var mı? Var işte arkadaşım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun öğretmene, polise, mühendise, din adamına, maaşına emekli olur olmaz. Ek 600 TL zam ve 3600 ek göstergen nimetine göre polise, mühendise, din adamına öğretmenle şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcayın, mutluluk içinde kalın, sağlık içinde kalın değerli kardeşlerim.